Elektrik faturası geldi mi yeni? Elektrik faturamız geldi. Ne kadar geldi? Aralık ayında 300 lira geldi. Ee, Ocak ayı faturamsa 1,296. Yani 4 kat. Tabii 4 kat. Ee, klima muluma çalıştırdın. Ee, ne kadar, klima çalıştırdım. Ne kadar ee, kullanım 3. miktarım çarpı 2 oldu. Hı -hı. Ama, Ama fiyat, fiyat 4'e kat. kapladım. Ve merakım şu, Şubat'ta ne gelecek? Ucuz ve temiz enerjiye ulaşmak her vatandaşın en doğal hakkıdır. Devleti yönetenlerin görevi de zaten bu hizmetleri vatandaşa sunmaktır. Fark var mı? Hı. 170 lira cık. Cık? Cık. Geçen ay ne kadardı? 92 92'ydi 170 lira. Aynen. Ne diyorsunuz? Zandara. Yapacak bir şey yok. Allah'a emanet. Emekli misiniz? Maalesef maalesef. yapıyor mu? Mümkün mü? Yeter mi? Şimdi doğalgazın hmm. elektriğin ne geleceğini bilmiyoruz. Bir depo benzin alsak 6-700 bin lira arabaları bile satmaya niyetler. Hmm. Yapacak bir şey yok. Anlamıyorum. Niye bir avuç enerji dağıtım şirketinin, tedarik şirketinin karlarını düşünerek biz doğalgaza, elektriğe, zam üstüne zam yapıyoruz ki? Niye? Vatandaşı biz niye şu karakışta ya kombiyi kız, işte bir battaniye üzerine ört, kazak üstüne kazak giy diyerek adeta niye dalga geçiyoruz ki? Su geldi, geldi. Nasıldı geçen ay göre? göre? Geçen ay göre geçen ay ne kadardı? 40 liraydı. 100 lira oldu. 40 liraydı. 100 lira, geldi. 100 lira oldu geldi. Emekli misiniz? Emekliyim. Evet. E nasıl olacak? gerekeni düşüneceğiz. Ama bir aile ortamı olsa büyük ihtimal eskiden bir ailem vardı o zaman 300 filan geliyoruz. Demek ki 600 geldik. Tamam. Bir de şimdi on bir mombi diye başlarsa? Evet. Az gelmedi sebebi. Bekar olmadı. Bekar olmadı. Ama bir aile ortamında ııı ortalama arkadaşlara sordum ben. Eee normal düzeyli bir ortalamada iki yüz filan geliyor. Eski şeyle. Faturayla. Yani yeni yeni şeyle dört yüz filan. Asker ücretli çalışan bir insanın e, ödemesinin üzerinde. Ben artık e, üst üstüne kazak ceket giyerek evimde oturmak zorunda koyuyorum. Ayaklarımda bir battaniye. Bu yaşımda. Ben 71 bir yaşında bir insanım. Şimdi benim çok rahat olmam gereken ama maalesef değil. Değil. Ko kombiyi kısım diyorlar. Sizi zaten. musunuz? zaten. Kısmak zorundayız. Yoksa maaş yetmeyecek. Oturmadığım iki odanın şeysini açmıyorum. Peteklerini açmıyorum. Bir oda, bir mutlak bir yatak odası. İşte görüyorsunuz, vatandaş inim inim inliyor, feryat ediyor, kaşıkla verdiler, kepçeyle alıyorlar diye adeta çığlık atıyor. Bunu nasıl görmüyorsunuz? Sevgili yöneticiler, sizin göreviniz bir avuç azınlığın değil, halkın çıkarını ve mutluluğunu korumak. Elektrik faturan geldi mi? Yeni. He? Kaç lira geldi? 117 lira geldi. 117. 110 Geçen ay ne kadardı? Geçen ay 70 lira. 70 lira, 117. Evet. Maaşına göre oranla sence nasıl durum? Kötü. Kötü? Yani doğalgaz geldi mi? Ha ben doğalgaz Kullandım. Soba mı var? Soba ha? var. Tamam. var. Tamam. Ev nerede? Zeytin köyü. Zeytin köyü, tamam. Soba var. Oradan odun mu yakıyorsun, kömür mü? Kömür. Kömür yakıyor. Tamam. Kömür fiyatları? Valla kömür fiyatları. Fırladı artık 3 lira. Tonu. Tonu. Görüyoruz biraz zor oluyor. Enekli evet. geldi mi? Gelmedi abi. Yeni? Gelmedi abi. Gelmedi. Gelmedi mi? Birisinin ke gelmiş bin lira. Bin lira. Geçen ay ne kadarmış? Geçen ay beş yüz lira. <gülüyor> ha O yalınız şey yapıyor. Ne yapıyor? Umu yapıyor. Isıtmak ya, için. Isıtmak için. Ne yapsın? Evet. Değil mi? O oh, umu yapıyor. Alı, yaktı, yaktı bizi ya. Yayır yayır yaktı yaptım var ya. Yemin ediyorum yaktı ya. Ya yaktı ya? Allahı ya yaktı ya. ya, yaktı ya. ya, yaktı ya. He, niye yaktı ya? E. Vallahi dünyanın en iyi adamı bu adam? Bu adam bize iyi biliyor musun? He. Hem emekli hem çalışıyor. Ben ana oğullan geldim, ana dolu çocuğuyum. Ben üç gün maaş alıyorum, Çalışamıyorum. bin yıl yani. maaş alıyorum. Çalışmıyorum mesela, Hiç olmuyor. beni yetmiyor para, yetmiyor. Eğer niyetiniz gerçekten ısrarla bir avuç azınlığın çıkarını korumak ise o zaman ucuz temiz yenilenebilir bir enerjiye bütün halkımızın ulaşabilmesini sağlamak bizim de boynumuzun borcu olsun. Nerede? Işte. Ben. abi.